Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Dün gece Putin'in tarihi konuşmasıyla birlikte Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan kriz çok farklı bir boyuta evrildi. Şimdi önümüzdeki günlerde neler olacak biz de bunları merakla bekleyeceğiz ama Rusya çok önemli bir tarihi bir hamle yapmış durumda. Videomuz bugün iki ayrı bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Ukrayna'nın Rusya tarafından ilhak edilmesi durumunda savunma projelerimizde hangi aşamalarda Ukrayna sistemleriyle çalışıyoruz, nasıl etkilenir buna bakacağız. İkinci videomuzun bölümünde de kriz bu aşamaya, 2013'ten bu yana yani yaklaşık 9 yıllık sürede nasıl geldi, bunların aşamalarına bakacağız ki kriz niye oldu bunu birçok arkadaşımız soruyor. Bizler de zaman zaman unutabiliyoruz detayları, gelin bunu birlikte hatırlayalım. Türkiye son yıllarda savunma projelerinde adım attıkça, Uluslararası dengeler, politikalar bunları yan yana koyduğumuz zaman birçok konuda ambargo ile örtülü veya açık ambargo ile karşı karşıya. Normalde Türkiye bir NATO üyesi ama hava savunma sistemi alacağınız zaman teknoloji verilmiyor, işbirliklerine yanaşılmıyor, çok yüksek fiyatlar ortaya konuluyor. Türkiye gidiyor S-400 alıyor Rusya'dan ve bunun karşılığında da F-35 programından çıkartılıyor veya birçok İHA sistemi, helikopter sistemi, uçak sistemlerinde Özellikle motor, aviyonik, radar veya daha hassas mühimmatlar konusunda almak konusunda sıkıntılarımız var. Tabii ki bunların yenilmesi için yerli savunma şirketleri, özellikle Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından onların yönlendirmesiyle birçok projede hızlı bir şekilde yol alınmaya çalışılıyor. Ama bazı projeler var ki, örneğin motor... 30 yıllık 40 yıllık belki çalışma gerektiriyor ve bu çalışmalar sonrasında alacağınız sonuçla birlikte bir yere doğru gidebiliyorsunuz. Bu konuyla ilgili Türkiye basit motorlarla bir adım attı. Şu an Eskişehir merkezli T'yi özellikle T625 Gökbey helikopterinde kullanılacak TS-1400 motoruna kadar baremi çıkarmış durumda ama sonuçta bir motorun Sivil anlamda bir helikopterde kullanılması çok ciddi bir süreç istiyor, geliştirme istiyor ve ciddi bir test süreci istiyor. Bunlar da çok çok uzun zaman alıyor. Şimdi Türkiye'nin Ukrayna ile özellikle hava aracı motorları konusunda çok önemli bir işbirliği söz konusu. İşte bunların başında da Baykar tarafından geliştirilen Akıncı tarzı insansız hava aracı TİHA geliyor. Akıncı da halen Rus motor imalatçısı Motorzik İvçenko Progress ile birlikte alınan AI 450 serisi turboprop motorlar kullanılıyor. Yaklaşık 450 beygir güç üreten bu motorlar Akıncı'nın şu an ana motoru durumda. Eğer bu motorun gelmemesi durumda Akıncı için alternatifler biraz daha rahat. Çünkü Akıncı'nın geliştirme projesinde Kanadalı halen be belli bir versiyonu da Hürkuş'ta kullanılan PT6 serisi motorlar konusunda da testler yapıldı. Burada belki alternatif PT6 olur. Ancak PT6 ile uçacak olan Akıncı sadece Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet verebilir. Herhangi bir Ortadoğu ülkesi, tabi bunlarda parantez açmak gerekiyor veya şu anda TB2'de olduğu gibi istediğiniz bir ülkeye satabilmek pe pek de mümkün olmayabilir. Akıncı için bir başka alternatif motor ise T tarafından geliştirilen PD222 motoru, ama bunun için Akıncı'nın şu anki 5.5 tonluk ağırlığı değil daha hafifletilmesi ve biraz daha görev farklılaştırılması gerekiyor ki zaten Akıncı'nın piranında da 3 motora göre 3 farklı tip geliştirilmesi Akıncı'nın üretim ve tasarım aşamalarında yer almakta Baykar demişken tabii ki şu parantezde de açmak lazım Baykar'la Ukrayna'nın ilişkileri çok iyi Halen Ukrayna ordusunda TB2'ler bulunuyor Sayı arttırılıyor hatta bir üretim tesisinin açılması konusunda da anlaşmalar gerçekleştirilmişti Motor konusunda da ortak bir girişime imza atıldı ve bu konuda çalışmaların yapılması planlanıyor. Her ne kadar o motorun üretim hattını Türkiye'ye getirseniz bile motorun üretim izinleri, mühendislik çalışmaları Ukrayna'da yani yarın öbür gün bir motoru alıp teknik bir değişiklik yapacağınız zaman bunların haklarına sahip olmak yetmiyor. Bu müdahaleyi yapabilecek mühendislik altyapıya da sahip olmak gerekiyor. Gelelim bir başka konuya. Bu da yine Baykar tarafından geliştirilen muharip insansız uçak sistemi Mius. Mius için planlanan uçak motoru AI-322F. Bu genellikle jet eğitim uçakları için kullanılan farklı farklı özelliklere sahip bir motor. Bu motorun hem art yakıcı yani afterburner'lı modeli var ki bu art yakıcı ile birlikte bu motor... Mac 1.6 yani ses hızının 1.6 üzerine çıkabilecek bir itiş gücü sağlıyor. Bu 4500 kg bölü F. Mius da kullanılacak daha zayıf yani daha az itki veren bir modeli. O da 2500 kg F'lik bir güç üreten a -E 200 322 f motoru kullanılacak. Bu motorun da tabi ki Ukrayna'nın Rusya ilhakıyla birlikte geleceği konusunda da soru işaretleri oluşturulmuş durumda. Bir başka önemli konu da tabii ki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin geliştirdiği iki önemli helikopter projesi. Kamuoyunun Atak 2 olarak adlandırdığı, bildiği T-929 ki ilk uçuşunu önümüzdeki yıl yapması planlanıyor bu helikopter. 10 ton ağırlığında mevcut Atak'ların yani T-129'lara göre neredeyse yaklaşık 2 kat büyüklükte çok daha bir kuvvetli, fazla mühimmat taşıma kapasitesine sahip, üzerinde radar ve diğer sistemler de olacak ağır bir taarruz helikopteri, daha doğrusu AH-64 Apache ayarında bir helikopter olacak. Burada da yine MotorZig tarafından üretimi gerçekleştirilen TV3-117VMA motorlarının kullanılması planlanıyor. Bu motorlar askeri bir motor, Rus imalatçı, mi-17 genel maksat helikopteri ki bayağı bir 18-19-20 civarında asker taşıyabilecek büyük bir helikopter. Bu helikopter için geliştirilmiş bir motor ve bu motorun konulması planlanıyordu ama bu da bir soru işareti haline geliyor Atak 2'de. TUSAŞ için bir başka önemli proje ise T925 10 tonluk genel maksat helikopteri. Bu da Atak 2'den sonra uçacak ve Atak 2 ile aynı motor ve transmisyon sistemleri kullanıyor. TUSAŞ gerek T129 Atak'ta, gerek T625 de benzer bir tasarımla yola çıkmıştı, aynı motor ve transmisyonla bir askeri biri sivil bu helikopter ortaya çıkardı. Benzer bir yaklaşım dediğim gibi Atak 2 ve T925 de gerçekleştirilecek ama bu motor konusunda yaşanacak bir sıkıntı nasıl aşılır Bu da zaten bir önemli bir soru işareti oluşturuluyor. Bununla ilgili atılacak önemli bir adım motorların önceden temini olarak gerçekleşebilir ama her ne kadar bu motorları ülkede üretseniz bile gerekli mühendislik değişikliklere, haklara sahip olamayacağınız için veya ileride bunları değiştirecek herhangi bir çalışan bulamadığınız zaman bunlar ciddi bir sorun haline gelebilecek gibi duruyor. Motor değişikliğine gidebilirsiniz ama bu da tasarım konusunda yapılacak olan önemli değişiklikler anlamına geliyor. Ve tabi ki alternatif motoru da bulmanız gerekmekte. Türkiye herhangi bir ambargo yememek için bu adımı atmıştı ama e, nereye gider bu iş açıkçası yönetilmesi gereken belki de Türkiye'nin oradaki fabrikayı satın alabilmesi haklarıyla mühendisleriyle belki de Türkiye'ye getirmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Videomuzun ikinci bölümünde isterseniz bir de gelin bu kriz nasıl oluştu, nasıl başladı buna da kısaca bir bakalım, hatırlayalım. Her şey 2013'te Rusya yanlısı bir hükümetin Ukrayna'ya da iktidara gelmesiyle başlıyor. Ve sonrasında da bu hükümetin aldığı ilk kararlardan biri de daha önce yani 1989'da özgürlüğü kazanmış Ukrayna'nın Avrupa Birliği ile Batı ilgili, ile ilgili yaptığı anlaşmaları askıya almasıyla başlıyor. Arkasından da hatırlayacağınız o meydan gösterileri meydana geliyor. Ukrayna da tabi yavaş yavaş karışıyor. İç karışıklık artıyor. Özellikle Ukrayna ve Rusya sınırındaki Donbas bölgesinde Rus oranı çok yüksek. Ve bu bölgelerde kendi kendine cumhuriyetler oluşturmaya başlıyor. Ukrayna da bu bölgelerdeki ayrılıkçı güçleri bastırmak üzere operasyonlar gerçekleştiriliyor. Bu sırada da Kırım'daki Kırım bölgesinin yerel parlamentosunda bir gün yapılan toplantıda içeri yeşil uniformalığı üzerinde hiçbir işaret olmayan silahlı gruplar içeri geliyor ve referandum kararı aldırılıyor ve arkasından hızla yapılan referandumda da Kırım bağımsızlığını ilan edip sonra da Rusya tarafından ilhak ediliyor. 2014'teki bu olay gerçekten batıda büyük tepki çekiyor. Rusya'ya çeşitli ambargolar uygulanmaya başlanıyor. Ve bunlardan bir tanesi de Rusya'nın Fransa'dan satın alacağı Mistral uçak gemisi. Daha doğrusu helikopter gemisinin teslimatının durdurulması oluyor. Bu halen bu gemi Mısır'a satılmış durumda. Ve tabii ki Kırım'ı ilhakla da birlikte Rusya, Ukrayna donanmasının önemli bir kısmına Kırım'da el koyarak gemileri de üzerine almış oluyor. Şimdi bu Donbass bölgesindeki... Benzer iki ayrı cumhuriyetin arka arkaya ilan edilmesi, Rusya'nın hemen bunları tanıyıp onları korumak üzere askeri güç yollaması bölgeye sıranın Ukrayna'ya mı geldiği sorusunu sormaya başlıyor. Çünkü eğer Ukrayna ilhak edilirse yavaş yavaş eski sınırlarına doğru ilerleyecek olan Rusya bir yeni bir dünyada soğuk savaşın, farklı kutuplu soğuk savaşın dönemini de perdesinde açacak gibi duruyor bu açıdan da Doğu Avrupa bu gelişmelerden çok rahatsız durumda ee, bakalım bunlarla ilgili gelişmeler nereye doğru gidecek Bence açıkçası merakla ve işin uzmanlarından takip etmeye çalışıyorum ee, Ben de dilim döndüğünce en azından durum nereye gelmiş buna bakmaya çalışıyorum ee, bir dönem Ukrayna'nın NATO'ya üye olarak alınması gündeme gelmişti ancak bu üyelik gerçekleşmedi. E, bu konuyla da ilgili tabi Amerika doğrudan bir Rusya'yı karşısına almak istemiyor. Benim tahminimce de dün gece bu Putin'in açıklaması ve atılan adımlarda muhtemel Avrupa zorda kaldı ama e, Amerika ile Rusya'nın belirli bir anlaşmalardan sonra bu adımlarını attığını tahmin ediyorum. Tabi bir de Türkiye'nin durumu var. E, Türkiye bir NATO üyesi ve bu son gelişmelerden sonra da yarın öbür gün eskiden olduğu gibi Rusya, işte Kars'ı, Artvin'i isteyebilir mi? Bunun buralarda bir hak talep edebilir mi? Soruları akıllara gelmeye başlıyor. Türkiye'de bir NATO üyesi olarak yavaş yavaş bu durumda hani dengeli bir ilişki giderim. Amerika ile hem Rusya ile konuşayım. Rusya'dan S-400 alırım. Amerika'dan F-35 programına ortak olurum gibi yaklaşımdan çok Türkiye için Görülen şu ki tekrar eski NATO günlerine tarafına doğru belli olacak gibi duruyor. Tabii bu konuyla ilgili daha çok gelişmeler yaşanır. Neler olur neler biter enteresan. Ama benim de en merak ettiğim bu gelişmeler sonrasında Türkiye'nin Rusya ile savunma ilişkileri. S-400'ün ikinci paketi olur mu pek zannetmiyorum. Eldeki S-400 hüzesi ne olacak? Burada tekrar Türkiye bunları bir yere devredip veya depoya kaldırıp başka bir şey yapıp Tekrar batı sistemine mi döner yoksa kendi projeleriyle devam ettirip bir şekilde eksikliklerine gidip bunları yola mı koymaya bakar bu gerçekten en önemli önümüzdeki dönem içerisinde savunma sanayimizin en önemli adımlarından kararlarından biri olacak Tabii ki bu konuyla ilgili alınacak kararlar çok önemli atılacak adımlar çok çok önemli bunları ilerleyen dönem içerisinde göreceğiz. Detaylı havacılık savunma konusundaki haberlerimiz Tolgozbek.com sitesinde bize sosyal medya üzerinden de ulaşabilirsiniz. Sorularınız işbirlikleriniz için info.tolgozbek.com adresine mesaj atabilirsiniz. Herkese sağlıklı, mutlu ve barış dolu günler diliyorum.